O deprem mi oldu? Deprem mi? Deprem oluyor, çok kötü. İzmir'den. Evet, İzmir. çok sallanıyor. bir dakika. Abi, bismillah, bismillah, bismillah. Abi deprem oluyor. Abi çekin, çekin, çık. Çık, çık, çık, çıkar. Sal çık. abi, çık, abi oyunu atar, sal. Sal abi, sal. Ne bu? Tam tam Tamam boş ver onu tamam. abi. Bir de, A, A, düşman, düşman. geldi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o arkası.